Geri dönüyorlar. Çocuklar bu yılda istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz diye sormaya anneler de okul alışverişi için her zaman olduğu gibi El Siva 22'e dönüyor. Bu okul döneminde de binlerce çeşit okullarını El Cibao 22'de.